alamalığı. Aleikum selam aleyküm. baba. Allah Allah Amra koy utanmıyım sen. Çoluk çocuğu var lan yarra. Getiyor koy seni. İzledi bildiğiniz gibi değişiklik yok vallahi. Murat, ne yapıyorsun? Okul nasıl gidiyor bakalım. Oğlum bak misafir gelmiş. Ver şunu. Allah'ım bak sana bir soru soruyor bir i̇nsanlar neredeyim ben? Bu insanlar kim? Hangi yıldayız? Ben sadece 8 yaşında bir çocuk. Sense 46. Seninle paylaşacak neyim olabilir? Ben 46'ya kadar saymayı bile yeni öğrendim. Okul nasıl gidiyormuş? Evet bugün göküşenli renklerini öğrendik. Hadi şimdi beni kansere tedavi bulmuşum gibi tebrik et. Yapma açık herif. Peki bütün bunları size anlatsam bana tableti geri verir misiniz? Hayır hiç sanmıyorum. O halde bana tek çare bıraktın. Aa, ver ver geri ver. Organını söktük herhalde çocuğun. Yazık. Merhaba ben ders kaydıyla ilgili bir şey. Okulun sitesinde yazıyor. Oradan bakabilirsin. Sıradaki... Kolay gelsin. Ben öğrenci belgesi alacaktım. Ya öğrenci belgesi o en zoru ya. Hayır onu isteme. Of. Şuradan bir kağıt al. Öğrenci belgesini istediğini yaz. Şimdi senin adını buraya yazacağım. Bu okulda okuduğuna dair bütün bilgileri okuyacağım. Evet okuduktan sonra bu arkadaş bizim öğrencimizdir diye bir metin hazırlayacağım. Çıktısını alacağım o kağıdı 220 santigrat derecede 12 saat fırında kurumaya bırakacağım. O yüzden yarın alabilirsin. Sıradaki... Merhaba çift anadamla ilgili küçük bir sorum olacak Bir ama... saniye saat 12.30 öyle arasın. Tamam çok kısa İstersen hemen. İstersen 1.30'a kadar küçük hoparlöründen Türkiye dinleyerek burada bekleyebilirsin öyle arasın. Tamam hemen sorayım ben... <Gülüyor> Ne var? Ben de ilişkimize dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. yarışırım senden. Tabi tabi ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabi. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane. De. Hadi sor. Sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? Beni biraz yalnız bırakır mısın düşünme? Ne oldu cevabını düşüneceksin? Hayır cevabı düşünmeyeceğim ilişkivizı göreceğim. Tabi ayrıntıyı hatırlayamayınca hemen hemen. Bu ayrıntı değil bu psikopatlık tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Oo 10 lira be anne haftalık veriyorum bunu ben bitiremem bunu. Yok yok daha hayır yeter. Ya anne 10 lira nasıl yetsin bana yol param sadece zaten ya arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda böyle şeyler. Diye. Niye hep yapıyorsun bunu ver biraz daha bahçe al al bunu da al. İnşallah ileride çocuklarında sana böyle davranır da anlarsın. Hadi, tamam. tamam kızma kızma hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın ilk defa mı yürü? Baba teorik olarak doğru. Para da yani hiçbir şey yetmez. Bu gözünü seveyim biraz daha ver. Bu ya, ne ya? Ya ben yeter sana. Biraz da babaannen denizle. De. Ben başka vermem. <gülüyor> <gülüyor> Babaanneciğim canım benim. Biraz da sen versene hani. ne? Ne bok anladım ben bu işten. O kadar beddua ettik gene ben para veriyorum. Al, Al hadi git. Evet, Meltem Hanım nasıl geçti bu hafta? Bu hafta çok rahat geçti. Bütün diyet listesine uydum. Tebrikler. Bir liste alabilir miyim sizden? Tabi hemen. Ben listeyi veririm. Şurada. Nerede bu? Şey o. Arkadaşımın çikolatası benim değil. Siz müzisyeniniz değil mi? Evet. Müzisyenim. Müzisyen? Beni takip et. Buyrun şarkınızı söyleyin. Ben yalancı bir obezim, ben her adetsiz bir obezim, ben her adetsiz bir obezim, ben... He tabi 14 Şubat sende yaptın planı Dilara. Tamam. iyi eğlenceler size. Hoşçakal. Birini bulmam lazım. Ne kadar kaldı? 4 dakika. Ulan su gibi akıyor. Hadi ya. Hadi 4 dakika var ya. Hadi birini bulmam lazım. Hadi Banu. Alo Banu. Yapma be. Herif naber? Tamam. Yapma Deniz. İzin alırız babandan. Hadi. Ha, yalnız geçirmek istiyorsun. E, Ebru beraber yalnız geçirelim. Ha, Ceren akşam bir şeyler yapalım diyorum ya. Gezbiyen oldu. Ya kızım sen nasıl sevgili yaparsın? Senin kafan yok. Nasıl buldun? 19 9 Bitti abi artık Yok abi Zaman doldu Bu sene de yalnız kaldık sevgililer günde. Aha Aydan arıyor Efendim Aydan Enes haber? Ee, Aykut ben. Enes değil Aa pardon yanlışlık doldu Aykut. Enes e arıyor Ya arada harf tutmuyor ben. nasıl ya bilerek yap ya, kendim sıfırlarım daha iyi olur. Hoş geldin hayatım. O ne? Ne o? Ne saklıyorsun arkanda? Ne o? Sürpriz! Doğum günü kutlu olsun hayatım nice Ya yaşlı. Çok salaksın. Ne o bu? Hayatım ben geldim. Dur. Durum? Asla bir polis değil. Asla bir Allah neden öldürdü? Komiserim yüz kez söyledim. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim geldim de evde yıldız. Neden bıçaklar? Ya ben öyle bir şey yapmadım hayır. Sen ya ya çünkü bir zamanlar ne? Merhaba. Senin müepet absin'e karar verdi. Müepet <gülüyor> ben bir şey yapmadım değil mi? Belki de şubatta <gülüyor> domak <gülüyor> suçluyum. <değil. gülüyor> ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hayatım. Neden beni almak istiyorsun? Böyle sürpriz olmazlar. Aç salak Açsın salak şunu. Allah güzel, ince. Özellikleri ne bunun peki? Tabii efendim ben sizin için sıralayayım. Encore özelliğiyle birlikte ısınma problem ortadan kalktı. Aynı zamanda 4 çekirdekli bir AMD 3 temiz var. 16 GB RAM DDR2 ve 4 GB 1333 MHz'a kadar da bir ekran kartı. Power Supply 650 Watt'a kadar da bir dayanıklılık sergiliyor. Uf <gülüyor> abi çok iyi ya. Baba bak aynı zamanda bunun içinde 1 TB VD Black ve MI4488 MDI TD video var yani. Bunu kaçırmayalım. Süper değil mi sence de yani değil mi? <gülüyor> Tam alıyoruz. Babam alalım dedi. Sultan Hanım neden evlenmediniz? Ya biraz talipler konusunda şanssızım herhalde. Ben programa 20 yaşında geldim. Şu anda 43 yaşındayım. Hani şair diyor ya Umut Fakir'in ekmeği. Yani belki bir sezon sonra. Ay ata mı diyordu ona atasözü. Aslında buradaki diğer adaylara göre inanılmaz farklı özelliklerim var. Balık burcu mesela. Sadece bir tanesi. Mesela NASA'dan bir talibim geldi. Marinar 3 projesinde çalışmış. Ama dedim uzay falan Şimdi aklı havada olur ben kabul ediyorum. Yani moleküler biyolog geldi. Ee, ama mesela aylık gelir 800 bin. Ama farelerden falan çok korkarım o yüzden dedim o da olmaz yani evde hayvan besleyemem. Bir de benim ailem çok tutucu biz 13 kardeşiz 12 abim var. Hı hı, beşinciyim ben bir de 4 küçük abim var. Bazen umudum kırılıyor açıkçası bu saatten sonra beni kim sevsin. Hani yazın mesela program tatile gidiyor ama ben belki bir talip gelir falan diye burada kalıyorum tek başıma. Evlenirsem de de yaşamak isterim açıkçası. Mesela bir de çok salındır mesela geçen program burada Kemalettin amca var 86 yaşında. Geçen Apache dansı oynarken kalça kemiğini kırdı bir tek ben ziyaretine gittim. Sevgililer Günü kutlu olsun bir tanem. Ah, bu da hediyen. Umarım daha nicelerini görürsün. Yapma be. Çok teşekkür ederim hayatım. Kutlu olsun. Oha sıçtık. En sevdiğim saati almışsın. Güle güle kullan. <gülüyor> sen bana ne aldın? Ne aldın? Hadi ver sen. Ne aldın? Nerede? Ne, ne, ne, ne? Sana şöyle yapalım hemen. Bu buraya şapkayı tak, ver müziği. Ben seni sadece yılın bir günü değil, her gün hatırlarım. Çünkü sen benim sevgilimsin. 14 Şubat gibi kapitalizme hizmet eden bu kokuşmuş düzene sana hediye alarak katkı sağlamadım benimle gurur duymalısın lalalalalala lalala lalala evet unuttum özür dilerim merhaba sevgili arkadaşlar bugün 386. dersimizde yine neyden ses çıkartmayı deneyeceğiz öğrencimle birlikte evladım bak beni yine çileden çıkartma tamam mı hazırla neyini aşk ile. Huşu ile üfle, aşk bakalım huşu ile Bak evladım bir sevgiliyle konuşurmuş gibi üfle Aşk ile Dava, hu de, alkol mi üflüyor, ha? Düzgünce, hu desin alet Tamam hocam kızmayın Hı. Hocam başım döndü Yavrum, bak Mevlana seni görse döne döne bir koyar var ya bak mı beni Çıkar şu sesi. Şuradan. Hocam Bak, tansiyonum ben... düştü bırakayım biraz. Sizdeyse Peydin de böyle öğrencisi vardı ondan alkolik oldu adam. Bak beni çıldırtma. Ağzın %25'lik kısmı dışa bakacak şekilde. <gülüyor> Dudak çapı buraya. Bak. Üzle <gülüyor> <Yükleme>. lan. <gülüyor> <gülüyor> Komşu yeni taşındık da interneti de bağlatamadık da şu wireless şifresi bir 3-5 günlüğüne rica edecektim senden. Yok ben internetin şifresini bilmem. Bizim oğlan biliyordur. O da dışarıda. Bir saate gelir, isterseniz tekrar gelirim. Ben bir saat sonra geleyim o zaman. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Pırıl Yenge Hanım oğlan olan geldi mi? Daha gelmedi ama bir saat sonra gelir. Ya şu var ile şifresini soracaktım da ben. Siz biliyor musunuz? Ben şifreyi ben de bilmiyorum. Bilsem söyleyeyim ama. Öyle yapalım Hadi Ben bir saat sonra uğrarım. İyi akşamlar. Oldu. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Buyurun. Merhaba. Ah geldi mi evladım? Şu var ile şifresini söylesene. Not alayım ben. Nedir? Yok. Ben bilmiyorum şifre. Hay. Nasıl bilmiyorsun yavrum? Annen baban senin bildiğini söyledi. Allah belamızsın ben bildiğin. Biliyor o zaman ya. Bışarı iyi vermeyeceğiz. Ne olursa olsun vermeyeceğiz. Aha Hilal yazmış. Naber? İyiyim senden. Ya anında cevap veriyorum. Nereye kaybolmuş olabilirsin Allah aşkına ya. Yaklaşık sevgili sana severler. Buyurun buyurun. Evet, müzemizin en çok ziyaret edilen bölümüne geldik. Rodin'in Düşünen Adam Heykeli. Şu gerçekçiliğe, çaresizliğin o kabız döngüsündeki dramaya bir bakın. Bir yanıt arıyor. Ama mesaja değil, anında cevap verdiği halde neden bu kadar geciktiğine bir yanıt arıyor. Belki de bir heykel bu kadar sabırlı olabilirdi. İyidir, neredesin? Evdeyim. Bak yine Allah'ın bekle görüldü oluyor. Biz devam edelim gezmeye. Zühre Hanım neler hissediyorsunuz? Çok zor bir şey yani. Bunun ne yaşamak şuna bakın. Ben de anlamadım ki ben normal Instagram'a böyle nargile dumanlı video atıyordum yani. Başka bir şey yoktu. <gülüyor> evet el fakir hastalığıymış bu. Haftada 7 kez falan gidiyoruz nargile kafeye işte. Bir gün hesabı ödedik kalktık. Ama bir baktım hala ağzımdan duman geliyor yani. O günden beri böyle tedavisi de yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya öksürdüm gıcık oldum. Ya çok dalga konusu oldum Arkadaşlarım bana smoke falan diyorlar yani Hayatımı da çok kötü etkiliyor Mesela hava soğuk mu diye şöyle bir Hav yapıyorum ama duman çıktığı için Hep soğukmuş gibi geliyor yanımda hırkayı Gezdirmek zorunda kalıyorum ya yani bunu... Evet Klaus bey sizi dinliyoruz Mutlu mutlu bir kadın Kadınlar güldürme çiçektir İşte mottomuz bu İstenen erkeği yapabiliyoruz siparişle her şey E tabi biraz tuzlu yani Yaptığım işlerden bir iki tane göstereyim Kim? Kanye West ya da XQ861 laboratuvardaki adı Kim Kardashian'ın siparişi. E öyle popoya böyle. Mesela Brad Pitt diyetinden SK217 erkek modeli Angelina siparişi. Ama update'ini yaptırmadığı için sıkılmış olmalı ki ayrıldılar. Sadece bir kez Türk bir müşteriye karşı başarısız oldu. Hanife Hanım geldi kriterleri yazdı. Mesela zinci beyaz olsun demiş. Düşündük ve bir Michael Jackson yapıp Zuhal Topal'ın programına gönderdik. Onunla çay bile içmedi. Sırf burnunu beğenmediği için. Öyle adamı yaptık ayıp ya bari çay içeydik.